İlk canlı organizmalar ortaya üç buçuk milyar yıl önce çıkmıştır. Bize göre oldukça küçük ve önemsiz olmalarına rağmen o güne kadar Dünya üzerinde bulunan her şeyden çok ama çok daha karmaşıktılar. Bunu izleyen üç buçuk milyar yıl boyunca da farklılaşıp Dünya üzerindeki yaşama dair uzun bir serüvene başlayacaklardı. Günümüzden 600 milyon yıl önce ise bazıları birleşmeye başlayarak ağaçlar, mantarlar, kurbağalar, dinozorlar Hatta muhtemelen bir fareye benzeyen ilk memeliler gibi çok hücreli organizmaları meydana getirdiler. Dinozorlar bir asteroid ya da göktaşı yüzünden dünya üzerinden silindiklerinde memeliler huzura erip yeni türlere evrilmeye başladılar. Bir grup ağaçlarda yaşayıp meyvelerle besleniyordu. Elleri, stereoskopik görüşleri ve alışılmadık derecede büyük olan beyinleri vardı. Bunlar primat adı verilen ve evrim teorisine göre insanın atası olarak kabul edilen canlılardı. Bizim türümüz olan homo sapiens ise yaklaşık 200 bin yıl önce evrimleşmeye başladı. İnsanların yeni görüntülerini bir eşik olarak değerlendirmemizin sebebi, yepyeni karmaşıklık formları yaratmış olmamızdır. Bugün dünya üzerinde değişimi tetikleyen en büyük güç haline geldik. 3,5 milyar yıl içinde bu kadar güçlenebilen tek tür, bizim türümüz. Peki, bizi diğer canlılardan ayıran şey neydi? Bu eşik için güçlü beyinler olmazsa olmaz ihtiyaçlardan biridir. Ama bu, sadece beyinle elde edilebilecek bir şey değildir. Çünkü ileri seviye beyne sahip olan yunuslar, şempanzeler ya da kargalar gibi başka türler de var. Kritik unsurlardan bir diğeri de sembolik lisanların gelişmesidir. Bu, insanların fikirlerini birbirleriyle verimli bir şekilde paylaşmaları açısından çok önemliydi. İnsan toplulukları büyüyüp gelişerek, bireyler olarak tek tek değil de toplu olarak öğrenmek için elverişli koşulları oluşturdular. Nesilden nesile aktarılan fikir ve bilgiler, insan teknolojilerinin giderek güçlenmesini sağladı. Yeni kuşaklar her şeye sıfırdan başlamak zorunda kalmadı. Bilgiyi zaman içerisinde birikerek, çevre ve kaynaklar üzerindeki kontrolümüzün artmasına sebep oldu ve insanları eşik altıyı takip eden ve gezegenimiz üzerinde çok büyük etkisi olan diğer iki eşiğe taşıdı.